Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlere onaylı bot alt yapısını tanıtacağım ve bu alt yapıyı size de vereceğim arkadaşlar. Bu alt yapı e, mevzusunu, yani onaylı bot alt yapısı nedir arkadaşlar? Onaylı botumun eski onaylı botumun clone'u değil, altını çiziyorum. Eski onaylı botumun alt yapısı arkadaşlar. Şimdi size alt yapıyı nasıl alacağınızı hemen göstereyim. Açıklamalar verdiğim disco sunucuma geleceksiniz arkadaşlar, ardından buradan emojiyi bıstacaksınız ve abone rolünün nasıl alınır kalanını iyice okuyacaksınız. Ardından abone rol alma kalanına geleceksiniz ve tarih saat gözü çek şekilde şu şekilde screenshot atacaksınız. Ardından yetkililer size böyle 50 rolünüzü verecekler ardından altyapılar kalanından altyapılar sunusuna gideceksiniz. Ve buradan tekrardan bir e, tepki rol karşımıza çıkıyor. Buna da tıklayacaksınız. Ve şöyle çete gelip beni arkadaşlar şu şekilde etiketleyeceksiniz. Aldığından arkadaşlar ben de size kontrol edip vereceğim. Ve buradan istediğiniz artık bir ulaşabileceksiniz. Evet arkadaşlar alt aldıktan sonra discord.com slash developers adresine gideceğiz Ve buradan botumuza gelip arkadaşlar bot kısmına gelip tokenimizi kopi Sonra Sonra ayaklar.js'ine geleceğiz arkadaşlar. Buraya tokenimizi yapıştıracağız ve ctrl ile save yapıp abiyle node.yazacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar botumuz açılınca buraya gelip yardım yazacağız. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece moderasyon ve eğlence var. Yani böyle bir onaylı bot olur mu diyeceksiniz, olur. Ee, şimdi buradaki birçok komut cowboy benziyor. Çünkü cowboy arkadaşlar wafii e, versiyon 2 aslında. Neyse hemen e, moderasyon yazalım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi karşımıza böyle şekilde komutlarımız geliyor. Buradaki bir komutu biliyorsunuz aslında ama ben göstereceğim gene de. Hemen şöyle arkadaşlar ban etkili rol et evet, ekip diyorum. Ardından abi hemen şöyle ban logumuzu ayarlamaya gerek var mı? Ee, hemen var tabii ki de. Ee, şöyle hemen Chrome'un test mekanı olarak da ayarlayalım banlogumuzu. logumuzu da ayarlayalım abi Chrome'un test mekanı olarak. Şimdi ee, burada mesela bu modu hemen banlayalım arkadaşlar. Ban. Ezio'nun birinci botu şöyle ee, random at abi. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar oylamalı banla ee, botumuzu banlıyor arkadaşlar. Neyse. Ee, şimdi de hemen Bansor diyelim. Hemen tekrardan modelasyon yazdığımız zaman arkadaşlar. Rollbar, Roller, S, A, A, S, A, P, K, User, Info. Gördüğünüz gibi bir sürü komutu bizi karşılıyor arkadaşlar. Hemen User, Info diyorum. Kendi User, Info'mu göreyim. Gördüğünüz gibi. bu komutu kullanabilmemiz için botumuzun internetlerinin açık olması lazım. Şu şekilde açacağız. Tekrardan www.discount.com.slashla ve lafımıza gideceğiz. hemen botumuza gireceğiz arkadaşlar bot kısmına gireceğiz varsa aldığımız yere gireceğiz getaway intents bunları açacağız bu ikisini açacağız ardından ardından arkadaşlar botumuzu şöyle yeniden başlatacağız tamam ve gördüğünüz gibi artık internetlerimiz açık olacak arkadaşlar Şimdi hemen kick e, yetkili rolde olacak. Hemen ben kick yetkili e, rolde şöyle bir ayarlamak istiyorum arkadaşlar. Hemen e, kick loguda şöyle hemen Chrome'un test mekan yapalım. Hemen abi kickledim. dedim modu böyle salladım. Ve gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde onaylamalı kick. Bu sefer de reddedelim. Gördüğünüz gibi kickleme işlemi başarıyla iptal edildi. Hemen tekrardan. E, bir dakika olmadı. Hemen abi tekrardan şöyle kick diyelim ve bu seferde arkadaşlar e, Evet dediğimizde gördüğünüz gibi Eee tabi bu işlemi yapabilmemiz için botumuzun e, yetkisi üstte olması lazım Mesela atıyorum bunun hangi rolü vardı bot PAM 8 rolü vardı değil mi? Bu botun rolünün bot PAM 8 rolünden yüksek olması lazım Bakın aynı rolde olsa bile banlayamıyor Tamam mı aynı rolde olsa bile banlayamıyor Mesela arkadaşlar, ben gördüğünüz gibi şu anda ikisini de banlayabiliyorum. Neden? Benim rolüm şunlardan yüksek arkadaşlar Gördüğünüz gibi benim rolüm yüksek. Şimdi, e, hemen tekrardan moderasyon yazalım arkadaşlar. E, Mod Log'u az önce zaten gösterdim. A, B, K, k log, Mesela S, A, as, Aç var. E, S, A diyoruz, As diyor, iyiyim diyorum. Mesela, e, Kötüyüm diyorum arkadaşlar. Ee, sana ne diyorum gördüğünüz gibi böyle cevaplarda eee bunu tabii ki de şey yapabilirsiniz seyahat sistemi olmadan da yapabilirsiniz arkadaşlar eee onu da isterseniz bir videosunu çekebilirim yani bir iki dakikalık bir video eee hemen abi mesela rol ver diyelim Jolver, rol ver rol art sistemini göstereyim domatesin mesela yönetim yetkisi var eee domatesi mesela ne verelim abi hemen tamam şöyle mesela projeler yetkisi olsun ee, biz domatese arkadaşlar yönetim verelim. Gene aynı şekilde de yüksek olması lazım botun rolünün. Evet rol ver dediğimizde gördüğünüz gibi domatese rolünü veriyor. Hatta inanmayanlar için arkadaşlar şuradan da göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rol eklendi yönetim. Şimdi hemen arkadaşlar tekrardan rol alıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi domatesden ve e, yönetim rolünü aldı arkadaşlar. Yani böyle bir şey biraz da eğlence konutlarına bakalım arkadaşlar. Yazan kazanır Minecraft Skin Esprit'i. Mesela de şöyle bir olay var mesela atıyorum siz bu Esprit'leri sevmiyorsunuz veya yeni bir Esprit eklemek istiyorsunuz. Buradan Esprit.gc'ye geliyorsunuz buradan istediğiniz Esprit'i ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar arasında bunlar olmak şartıyla. Şimdi eee topu var kav topu mesela kav topu at krom diyelim kendime mesela bir kav topu atayım ardından abi ee, hediye ver mesela hediye ver hediye hediye ver et krom diyelim mesela arkadaşlar kendime hediye alıyorum mesela ilginç bilgi de var bu bot boyda da vardı eee mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi kahve içelim kahve Türk kahvesi içiyoruz arkadaşlar, Türk kahvesi içiyoruz, yani komutun özelliğini de buradan görüyoruz. Gol at, eee gördüğünüz gibi abim, eee bu da aynı şekilde gol at, atıp say, bu say komutu çok merak edilir. Eee bunun eğer internetleri kapalı olursa, bu botun internetleri kapalı olursa arkadaşlar, hemen şöyle mesela bir internetleri kapatalım, size gösterelim, tamam mı? İnterneti kapatalım, ne olacağının sizde kendi gözlerinizle görün arkadaşlar. Mesela şu an internetler kapalı görüyorsunuz bu komutun haline, her şey bir bir, bir yani. Ee, fakat şimdi e, internetler açılınca şimdi internet açılınca hemen tekrardan botumuzu aynı şekilde başlatalım ve e, tekrardan say diyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi eee oluyor. Ya arkadaşlar e, bu kadar e, güzel bir bot. Eee şimdi isterseniz alt VIP nasıl alacağınızı tekrardan bir göstereyim. Açıklama kısmında verdiğim Discord sunucuma geliyorsunuz arkadaşlar. Ardından buradan tepkiyi tıklıyorsunuz. sonra abone rolü nasıl alınır kanalını düzgünce okuyorsunuz. Abone rolü almak alanlar arkadaşlar şu şekilde tarih saat gözükeceği şekilde screenshot atıyorsunuz. Ardından yetkililer sizin onunuzu veriyor. Bu alt yapılar kanalından alt yapılar sonuçına giriyorsunuz. Ardından çeki tıklıyorsunuz, kayıt oluyorsunuz ve çete e giriyorsunuz hemen buradan arkadaşlar beni böyle etiketliyorsunuz. Sonra arkadaşlar, gördüğünüz gibi buradan alt yapılarınızı görebileceksiniz sizin onunuzu verdiğimde. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay